Haryin akışını değiştiren konuşmalar vardır. Kimi zaman komutanlar savaş meydana askerleri coşturur, kimi zaman ünlü antrenörler takımlarına coşturucu konuşmalarla olmadık maçları kazandırırlar. Kimi zaman bir düşünce lidere çıkar, ''I have a dream'' ''Benim bir rüyam var'' der ve bütün dünyanın ırkçılığa bakışını değiştirir. Martin Luther King'den bahsediyorum. Kimi zaman John F. Kennedy gibi bir lider çıkar, ''Aya gitmemiz gerekiyor çünkü zor bir hedef olduğu için gidiyoruz'' der ve insan onun uzayla olan mücadelesini değiştirir. Kimi zaman Winston Churchill gibi bir lider çıkar ve der ki size gözyaşı, ter ve kandan başka bir şey söz vermiyorum ve milletini Nazi Almanya'sına karşı savaşa teşvik eder veyahut da atamızın muazzam 10. yılın olduğu gibi bir toplumun ileriye doğru bakışını tamamen değiştirir. Bütün bunlar büyük konuşmalar ama açıkçası ben şimdiye kadar... Toplam 8 dakikada dünyaya bu kadar çok para kaybettiren bir konuşma hiç görmedim. Neden bahsediyorum? Amerikan Merkez Bankası Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole ismi verilen bir yerde yaptığı 8 dakikalık konuşmanın dünyaya şimdiye kadar dakika başına en çok para kaybettiren konuşma olmasından bahsediyorum. Bugün Jeremy Powell ne dedi ona giriyor olacağız. Neden piyasaya bu kadar sert tepki verdi? Önümüzdeki günlerde neler beklemeliyiz? Ben ne yapmaya çalışıyorum? Hazırsanız başlıyoruz. Jeremy Powell'ın tarihi konuşmasının detaylarına gireceğiz. Ama öncesinde neler oldu, piyasa neler oldu, biraz ona bakmakta fayda var. Temmuz ayı Amerikan Borsalar açısından çok güzel geçti. Bir ayı pazarı rallisi olduğunu biliyorduk. Yani henüz pazar ayı formatını bozmamıştı ama ciddi bir ralli yaşandı. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones çok ciddi yükselişler gösterdiler. Hatta bazı hisse senetleri de 2 kat, 3 kat, 4 kat yükselmeler bile meydana geldi. Ama bunun bir ayı pazarı rallisi olduğunu ve bir yerlerde duraklayacağını biliyorduk. Nitekim bir önceki cuma ve geçen hafta pazartesi günü bu duraklamanın ilk işaretleri gözüktü. Salıdan sonra yine bir iyimserlik geldi piyasada. Bir toparlanma vardı. Fakat Powell öyle bir konuştu ki piyasalardaki son iyimserlik kırıntılarını aldı ve piyasaları çökertti. Peki ne dedi Powell? Neden bu kadar etkisi oldu? Piyasalardaki nispeten iyimser havanın temel sebebi şuydu. Amerika'da enflasyonu düşme eğiliminde bu durumda Amerikan Merkez Bankası da gevşecektir. Bir de Powell'ın en son konuşması bir hayli güverci bir konuşmamak algılanmıştı. Çünkü Powell veriye bakacağız, veriye göre davranacağız demişti. Bundan dolayı da Eylül ayındaki artışının 50 bas puan veya altında olacağı inancı piyasada yayılmıştı. Bu da özellikle teknoloji hisselerinin çabuk yükselmesi. Neden oldu? Borsalara moral verdi. Ama diyor ki Powell, siz galiba beni yanlış anladınız, sandığınızdan da sert gidebiliriz. Powell daha evvelki konuşmalarda softlending'den bahsediyordu. Yani yumuşak bir iniş yapabiliriz, hem enflasyon düşürürüz, hem de çok işsizlik olmaz, ekonomi durmaz diyordu. Bu sefer öyle konuşmadı, bu sefer dedi ki bu enflasyonla mücadele büyümeyi küçültebilir, işsizlik büyüyebilir. Ama konuşmanın çok çarpıcı bölümü Türkçe çevirisiyle şöyleydi. Fiyat istikrarının yeniden sağlanması muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesini gerektirecektir. Tarihe baktığımızda politikanın zamanından önce gevşetilmesi çok sert sonuçlara yol açıyor. Yani dedi ki benden öyle hemen gevşeme mevşe beklemeyin. Tarihe bakıyorum çabuk gevşeyenler dağılmışlar. Biz daha uzun süre bu işi sıkı tutacağız dedi. Ve oradan sonra piyasa darman duman oldu. Amerika'nın en büyük şirketlerinin toplaştığı S&P 500 endeksine %3.4'lük düşüş meydana geldi. Nasdaq yani teknoloji şirketlerinin toplaştığı endekste ise %4'lük kayıp vardı. Bütün bunları bir yere getirdiğin zaman Amerikan borsalarından 8 saat içerisinde 1.250 trilyon dolar para ...eridi gitti. Türkiye'nin gayri safi milli hassasının neredeyse iki katından bahsediyoruz. Üstelik kayıp sadece hisse senedi borsalarında değildi. Kriptoda da büyük erime oldu. Bu konuşma öncesinde toplam kripto pazarının büyüklüğü 1 trilyon 29 milyon dolarken... ...konuşma sonrasında 936 milyar dolara indi. Hafta sonu düşüş devam ediyor. Yanılmıyorsam şu anda 900 milyar doların azlık üstünde durabiliyoruz. Yani orada da nereden bakarsanız bakın 100 milyar doların üzerinde bir erime var. Üstelik Avrupa pazarları kapalıydı bu konuşma sırasında... Avrupa pazarları, uzak doğu pazarları bunlar pazartesi günü açılınca orada da kayıplar sürecektir. Muhtemelen Amerikan borsasında da pazartesi günü düşmeler devam edecek. Yani bu konuşmanın dünyaya maliyeti 2 trilyon doların altında değil. Ve unutmayın bu sadece 8 dakikalık bir konuşmaydı. 2 trilyon dolar böyle 8 dakikaya yaparsanız dakikada dünyanın kaç para eridiğini, fakirleştiğini görmüş olursunuz. Peki borsalar neden çok korktular? Borsalar diyor ki bu konuşma bize şunu gösteriyor, FED gevşemeyecek. Bu durumda Eylül ayındaki faiz artışı en az 75 bas olur hatta belki 100 tam bas olur. Yıl sonuna kadar bu politika devam eder. Üstelik bir yandan da Merkez Bankası Amerika'nın parayı kısmaya da devam eder. Bu da piyasanın moralini son derece bozdu. Çünkü faizlerin yüksek olması hisse senetlerinin reskonto oranını değiştiriyor. Oradan etkileniyoruz. Faizlerin yüksek olması Amerikan dolarını çok kuvvetlendiriyor. Oradan etkileniyoruz. Faizlerin yüksek olması Amerikan 10 yıllıklarının artışına sahip oluyor. Bu da hisse seneti ve kripto pazarlardan faize akışa neden oluyor. Bütün bunlar da hem hissi senetini hem kripto pazarını son derece olumsuz etkiliyor. Powell'ın konuşması etkisi bu. Peki ben nasıl algılıyorum bu meseleyi? Piyasalar kadar karamsar mıyım değil miyim? Şimdi gelin biraz ona bakmaya çalışalım. Ben hem Powell'ın hem diğer Amerikan Merkez Bankası eyalet başkanlarının konuşmalarının bu kadar korkutucu olmasının kast olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar servet yıkımı, wealth destruction peşindeler. Ne demek servet yıkımı? Amerikan halkı bizden farklı olarak çok hisse senedi yatırımı olan bir halk. Ya doğrudan ya fonlar aracılığı ya da emeklilik fonları üzerinden herkesin neredeyse hisse senedi var. Ve hisse senedi piyasası küçülünce herkes kendini fakirleşmiş hissediyor. Fakirleşmiş hissedince de daha az alışveriş yapıyorlar. Bu da enflasyon üzerinde doğrudan etkisi oluyor. Komut fiyatlarına mesela şu anda çok sert yansıyor bu. Araç fiyatlarına yansımaya başladı. Elektronik ürünlere yansıyor başka yerlere gelecek. Çünkü gayet doğal. Ben bu düşüş yaşanırken tatilden geri dönüyordum. O düşüşten sonra havalimanındaki alışmaşıma hemen kıstım. Çünkü insanın morali çok çabuk etkileniyor böyle şeylerden ve bu da alışmaşa yansıyor. O yüzden bu kasten yapılan bir şey. Bizi fakirleştirmeye çalışıyorlar. Amerikan halkını fakirleştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla da bizim gibi orada yatırma olanlar da bundan beraber fakirleşiyor. Bu kasti bir politika. Fakat bu kasti politikanın belli sınırları var. Çünkü sonuçta Amerika hem devlet olarak hem vatandaş olarak süper borçlu. Ve bu süper borçluk durumunda bu faizler yükseldikçe... Herkesin başı derde giriyor. Konut piyasasında çok ciddi çöküş başlamış durumda. Bu başka yerlere yansıyacaktır. Ve bir yerlerde eğer Amerikan borç piyasaları çökerse yani bono piyasaları o zaman herkesin başı çok daha büyük derde girer. O yüzden bir üst sınırı var ve bu üst sınırı henüz zorlamadık. Daha gideceğimiz yol var. Ama o üst sınırdan sonra Merkez Bankası'nın gideceği yer. Açıkçası kısıtlı daha fazla artıramaz faizi. Bu ne zaman gerçekleşir bilmek zor. Ben diyorum ki eğer Ağustos ayının enflasyonu Eylül'de açıklanacak. Düşük çıkarsa Amerikan Merkez Bankası sandığımızdan daha hızlı bir dönüş yapabilir. Yani Powell daha evvelde defalarca yaptığı gibi yine dediklerini yutar. Daha evvel dedi ki enflasyon geçici yuttu. Daha evvel dedi ki yumuşak iniş yapabiliriz onu da yuttu şimdi. Şimdi çok sert yapacağız diyor onu da yutabilir. Yani siz onları o kadar ciddiye almayın bunlar değişebiliyor. Ama eğer Ağustos enflasyonu yüksek gelirse o zaman gerçekten kıyametler kopabilir. Ben bu çerçevede şöyle görüyorum piyasayı. Biraz sakinleşeceğiz. pazar düşüş devam eder ama sonra biraz sakinleşeceğiz. Ve bu sakinleşmeden sonra herkes Eylül ayı enflasyon verisine kitleyecek Ve ben Eylül ayında açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyonunun düşük çıkacağını, beklenen altında çıkacağını düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. İhtimal gayet yüksek yanılmamda. Çünkü Amerika'nın verisine çok hakim değiliz. Ama MT pazarlarında ciddi düşüşler oldu. Petrol düştü. Gıda fiyatları düştü. Bunun enflasyonun yansımaması bence mümkün değil. Özellikle çekirdek enflasyonda çok ciddi düşüş olacağını düşünüyorum. Yanılabilir. Ama eğer bu düşüş olursa Amerika Merkez Bankası o sert bakışını birazcık olsun gevşetecektir. Ve 75 bas puan artırıyor olsa bile Eylül'de geleceğe bakış biraz yumuşayacaktır. Bu da piyasaları tekrar kendine getirecektir. Çünkü zaten biz bir düzeltme olacağını bekliyorduk. Temmuz ayındaki bu sert yükselişim düzeltmesi olacaktı. Ben 4100'ün altı inmez diyordum S&P 500. Şu anda 4050 lira gelmiş durumda. Ama göreceğiz bakalım buradan sonra neler olacağını. Ben düşüşün ve düzeltmenin ciddi bir tamamlanmış olabileceğine inanıyorum ama piyasalardaki panik havası devam edebilir. Onu görmek lazım. Bu çerçevede eğer Amerikan borsasına yatırımınız varsa biraz sakin gitmekte, riskleri iyi yönetmekte fayda var. Ben long pozisyonlarımı koruyorum. Çünkü bu düşüş sırasında altlardan çok alım yaptım. Fiyatlarım gayet iyi, şu anda avantajlı. Elimdeki hisseler çok kuvvetli hisseler. Mesela Tesla'm var. Neden? Çünkü karlı, yüksek, satışlarına bir sorun yok gibi yeni modeller geliyor. Bu tip kuvvetli, nakiti bol. Nakit akışı kuvvetli firmalar bence bu dönemi atlatacak. Ve unutmayın eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız mutlaka bu tip şeyler yaşıyorsunuz. Bu tip dalgalanmaları alım fırsatı olarak görmek benim daha çok işime geliyor. Ama anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Çok yanılıyor olabilirim. Daha evvel ne kadar yanıldığımı hatırlıyorsunuz. O yüzden siz kendi analizinizi kendiniz yapın. Şimdi aranızda bazıları, hocam bu Amerika anlatıp duruyorsun da Türkiye yansıması ne olacaktır diyebilir. Ben Türk borsasını çok tanımıyorum ama dolar açısından biraz sıkıntı var. Çünkü bunlar Amerikan dolarının fiyatını yükseltiyor. Dolar endeksi 108'in de üzerinde şu anda. Çok yüksek bir yerlere geldi. Böyle bir 110'lara, 115'lere, 116'lara yürürse kıyametler kopar. E bizde biliyorsunuz bir düşük faiz meselesi var. Yani şöyle düşün yatırımcıyı. Amerika'ya paramı koyarım yüksek faiz alırımdan Türkiye'ye paramı koyarım düşük faiz alırımaya doğru geliyor. Bu Türk lirasının değerini daha da baskılayabilir diye düşünüyorum. ...ama hükümetin belki bazı tavşanları var çapkadan çıkaracak onu bilemem. Doların yükseliyor olması borsamızı TL olarak yukarı götürüyor aslında. Endeks o günler yükseliyor ama realde pek bir şey olmuyor. Bu çerçeveden baktığımızda Türkiye'nin de bu işten olumsuz etkilenmemesi mümkün değil diyorum. Ve son bir mesele de şu. Amerikan doları Euro'ya karşı da yükseliyor. Unutmayın Türkiye çoğu şeyini dolarla ithal ediyor. Özellikle enerjiyi ve ham maddiyi. Buna karşı ihracatımızın çok büyük bölümü Euro ile gerçekleşiyor. ...bu da Türkiye açısından çok olumlu mesaj değil. O yüzden... Powell şu işi bir değiştirse iyi olacak. Amerikan Merkez Bankası'nın politikası değişmesi önemli. Hep beraber Eylül ayında açıklanacak Ağustos enflasyon verisini büyük bir heyecanla bekliyor olacağız. Evet bu bölümün sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like süper olur. Bir yorum yazarsanız her yoruma neredeyse dönmeye çalışıyorum gerçekten. Like çok önemli. Bir de orada bir çan sesi var ya onu bir tıklayın ki abone olun videolar kaçmasın. Çünkü YouTube algoritmasının videoyu kime göstereyim kime göstermeyeceği belli olmuyor. Son olarak anlattıklarım ilgisi çekmişse bizim bir de bültenimiz var. Harika ücretsiz bir bülten. Aşağıya linkini bırakıyorum. Mutlaka o bültene üye olun. Bu bülten sayesinde hem kişisel gelişim hem yatırımcı bakış açısı her yönden çok daha iyi bir yere gidebileceksiniz. Üstelik de tamamen ücretsiz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.